Merhabalar, ben Sinan Kaya Aslan e, Eruhlu'yum. Da, daha önce e, İtalyan, Fransız, Fas, e, Gürcü, e, Hindu e, mutfaklarının yine aynı şekilde Meksika, e, İspanyol tapas e, mutfağına hakimim. E, bu e, öğrendiğimiz yemekleri buranın e, yerel lokasyon e, ürünleriyle değerlendirmeye karar verdik. Bunun içinde ışkından yani yayla muzuru e, bitkiden biz tatlı yaptık. Bunu tatlandırmak için de şeker yerine biz e, bal kullanmayı tercih ettik. Tercih etme sebebimiz de e, ülkemizde çok e, fazla e, şeker hastası yani diyabet dediğimiz e, vatandaşımızın olması. Biz e, insanlara daha sağlıklı, daha rahat hazmedebilecekleri, e, sıhhatli olabilecek bir tatlı ikramında bulunmak için böyle bir ürün geliştirdik. E, nasip olursa daha buna benzer ürünler de üretmeye devam edeceğiz. E, Balkan kömesi olarak e, kendimiz ürettiğimiz bir e, tatlımın sunumunu size şey yapacağız. Şimdi kendi e, restoranımızda yaptığımız e, tarif anlatayım. Işkınlarımızı soyduktan sonra liflerini alıyoruz. Kendisinin e, hem suyunu hem posasını süzme yoğurt ya da kendi yapacağınız mayasız bir peynirle mayasız peynirde limon suyu ve strikası yapabilirsiniz. Ee, bu yüzden probiyotik bir e, tatlı olmuş oluyor. E, vücudun bağırsaklar e, hasmetmesi de gayet kolaydır. Müzik Tatlımızın içeriğinden bir tanesi de aynı zamanda yumurta ve şekerdir ama eser miktardadır. E, bilindiği üzere e, bölgemizin en kıymetli ilçelerinden olan e, Pervari'de sanayi e, olmadığı için oralarda doğal olarak şekersiz üretilen balı kullanıyoruz. Susamımız yine e, daha çok yine bu civarda üretilen bir soğandır. Orta Doğu'da çok kullanılan hem humusta hem e, yoğurtlarda biz de tatlı kullanmayı uygun gördük. Hamurlarımız e, yine kendi e, bölgemizdeki unlardan kat kat yaklaşık 20 kat tek tek e, yapıldıktan sonra fırına verilip pişir, pişiriyoruz ve e, birazdan e, göstereceğiz. E, tatlımızı birleştireceğiz ee, kendi yaptığımız peynirle başlıyoruz bu mayasız bir peynirdir limon suyu ve sitrik asit de yapılır bu e, peynirin yapılışı bir bakma çok önemlidir e, çünkü bunu sabah yapılıp e, 90 derece geldikten sonra süt 70 dereceye kadar soğutulur arkasından sitrik asit ve limon suyu verilerek kesilmesi sağlanır 38 derecede ise tülbentle süzmeye alınır. Eğer şekerimiz azsa ki az koymamız gerekiyor. Bunun birazcık da usulü budur. Bal koyarak şekerin birazcık arttırıyoruz. Hani bütün ışkının, yayla muzunun ürünü değerlendirilmiş oluyoruz. İşlemimiz bittikten sonra bir gün dinlenmesi gerekiyor. Aromasını tatlımıza versin diye. Orasını posamıza atıyoruz. Bir gün dinlendikten sonra hem rengini hem tadını tatlımıza vermiş oluyor. Katılaşan tatlımızın da görüntüsü bu şekildedir. Şimdi tatlımızı e, tabağımızda e, sunumumuzu göstereceğiz. Dileyen baklava yufkasıyla da yapabilir. Dileyen e, kendileri e, mayasız hamurla da evet. bu tatlımızın yufkasını yapabilir. Yine e, pervari balımızdan güzel güzel üzerine döküyoruz. Ve susamımız. E, tabağımız servise hazırdır. Afiyet olsun, sağlık sıhhat olsun.